Şu ana kadar renk hakkında konuşurken ışın dalga boyundan ve insanlardaki renk reseptörlerinden bahsettik. Bunlar ışığın fiziksel yanı. Şimdi bir de algısal yanına bakalım. Her bir rengin kendine özgü bir tonu, yoğunluğu ve canlılığı olduğunu öğrendik. Ama bizim dünyamızda renkler başka renklerle yan yana yer alıyorlar. Ve bu da gerçekten nasıl göründüklerini epey etkiliyor. Hatta bu durum bazen de çok enteresan şeylere yol açıyor. Mesela şu resme bir bakın. İçteki renkli iki alkaya dikkat edin. Soldaki yeşil görünüyor, sağdaki ise mavi görünüyor. İkisi farklı renkler, değil mi? Aslında hayır. Diğer renkleri silersek bu ikisinin aynı renkte olduklarını göreceksiniz. Bizi yanıltan şey sadece renkte değil. Farklı parlaklık değerleri de bir resmi nasıl algıladığımızı etkiler. Mesela gri tonlardaki şu resme bakalım. Şimdi A ve B karelerine dikkatlice bakın. Biri ışık altında yer alan siyah bir kare. Diğeri de gölgede yer alan açık renkli bir kare. Sizce ikisi grinin iki farklı tonuna mı sahip? Hayır. Bakın göstereyim. İkisi aslında grinin aynı tonundalar. Demek ki her şey göründüğü gibi değilmiş. Bizim kontrastı ve parlaklığı nasıl algıladığımız, rengi çevreleyen görsele de bağlıymış. Bu da bizi beynin algıladığı görsel sinyalleri nasıl işlediği sorusuna getiriyor. Görsel sistemlerimizin yapısı, hayatta kalmak gibi önemli şeyleri yapabilmemiz için optimize edilmiştir. Hayatta kalmak için gereken önemli özelliklerden biri, tehlikeyi olabildiğince hızlı şekilde fark edebilme yeteneğidir. Bunun için de gerekli olduğunda dikkatimizi hızlı bir şekilde noktaya odaklamamız gerekiyor. Beynimiz bunu renkte, parlaklıkta ve harekette belirgin bir değişiklik olduğunda dikkatimizi hızlıca ve otomatik olarak tekrar odaklayarak yapar. Renkteki veya ışıklandırmadaki bu farklılıklara kontrast diyoruz. Beynimiz renkler birbiriyle kontrast halinde olduğunda bunu hızlıca fark edebilen bir donanıma sahip. Renk kontrol odasında kontrast ayarlarını kullanarak bir resmin tüm kontrasını ayarlayabiliyoruz. Bunu parlaklık farklarını artırarak veya azaltarak ya da resmin tamamındaki ışıklandırma değerlerini değiştirerek yapabiliyoruz. Örneğin bu resmin sol yarısının sağ yarıya göre daha düşük bir kontrast değeri olduğuna dikkat edin. Pixar filmlerinde kontrast değerlerini doğru ayarlayabilmek gerçekten çok önemlidir. Mesela tersüs filminin sonunda yönetim merkezine geçen bir sahne vardır. Öfke bu sahnede aşırı sinirlenir ve kafasından alevler yükselir. Burada uh, görseli çevirilen to alan to biraz to karartılmış ve böylece kontrast farklılıkları o anda to oldukça yükseltilmiştir. Bu tür kararla veren to kişi to görüntü yönetmelidir. Biz kendi aramıza bu kişilere İngilizce kısaltmadan gelen DP şeklinde hitap ederiz. Renk ve ışıklandırma konusunda herhangi bir karar görüntü yönetmenine bağlıdır. Oyuncak hikayesi 3 filminden de bir örnek verebiliriz. Lotso, belirli bir süre boyunca sahnedeki tek pembe şey olarak yer alır. Burada vurgulamışlar, Loso'nun sahibi ve oyuncak arasında yaşanan sevgi duygusudur. Ayı kaybolduktan sonraki bir sahnede ise Loso sahibinin penceresinden içeriye bakınca kendisinin yerini alan yeni ayıyı görür. Bu sahnede orijinal Loso daha az pembe görünür. Daha pembe görünen yeni ay ise artık ilginin ve sevginin merkezinde gibidir. İşte burada ikisinin pembelikleri arasındaki algı farkıyla sahnelerdeki duyguyu vurgulamak istenmiştir. Sıradaki alıştırmada siz de kontrast denemelerini yapabilirsiniz.